Bir önceki videoda, bir Bernoulli dağılımının sayısal olarak ortalama, varyans ve standart sapmasını bulmuştuk. Bu videoda bunları genellemek istiyorum. Bernoulli dağılımının ortalaması ve varyansının formüllerini bulalım. Başarı olasılığına p diyeceğiz, başarısızlık olasılığına da 1 eksi p diyoruz. Bir popülasyonda başarı olasılığını p, başarısızlık olasılığını 1 eksi p olarak tanımlayacağız. p herhangi bir değer olabilir. Ve bunları yüzde olarak yorumlar ve toplarsak toplam yüzde 100 olmalı. Veya bu iki değeri toplarsak toplam 1 olur. Böyle olmak zorunda çünkü yalnızca iki olay olabilir. Yüzde 60 başarı varsa yüzde 40 başarısızlık var demektir. Yüzde 70 başarı, yüzde 30 başarısızlık demektir. Bu Bernoulli dağılımının en genel tanımıdır. Bir önceki videoda gördüklerimizle aynı işlemleri yapacağız. Beklenen değeri, yani dağılımın aritmetik ortalamasını bulmak istiyorum. Ayrıca varyansı da bulmak istiyorum. Bu da bir değerin ortalamadan uzaklığının karesinin beklenen değeridir. Şimdi bunları bulalım. Buradaki ortalama nedir? Ortalama ne olacak? Bunun alabileceği değerlerin ağırlıklı ortalamasıdır. Başarısızlığın, yani sıfır elde etmenin olasılığı 1 eksi p, yani çarpı sıfır. Ayrıca 1 elde etmenin olasılığı da 1 artı p çarpı 1. Bunu hesaplamak gayet kolay. 0 çarpı herhangi bir sayı eşittir 0. Bu sadeleşir. Ve p çarpı 1 eşittir p. Çok kolay. Bu dağılımın ortalaması. Beklenen değeri p. p şöyle bir değer olabilir. Dağılımın tanımladığı değerlerden biri olmaması da ilginç. Ama beklenen değer bu. Peki varyans ne olacak? Bu dağılımın varyansı nedir? Hatırlayın, varyans ortalamadan uzaklıkların karelerinin ağırlıklı toplamıdır. Sıfır elde etme olasılığı nedir? Bunu zaten bulmuştuk. Sıfır elde etme olasılığı 1 eksi p'dir. Olasılık kısmı bu. Sıfırın ortalamaya uzaklığının karesi nedir? Peki. Sıfır eksi ortalama. Ortalamayı beyaz renkte yazıyorum. 0 eksi p. Burada uzaklığın karesini almam lazım. Çok dikkatli olalım. Ortalamadan uzaklıkların karelerinin ağırlıklı toplamı. Peki birin ortalamadan farkı nedir? 1 eksi ortalama yani p. Bunun da karesini alacağız ve bu varyans olacak. Şimdi bunu sadeleştirelim. Bu 1 eksi p'ye eşit olacak. 0 eksi p ise negatif p olacak. Karesi p kare olacak değil mi? Yani bu p kare. Ve artı p çarpı 1 eksi p'nin karesi nedir? 1 eksi p'nin karesi eşittir 1 kare yani 1. Eksi 2 çarpı bunların çarpımı. Yani burası eksi 2 p olacak. Ve artı eksi p'nin karesi yani artı p kare. Şimdi hepsini çarpalım. Bu terim p kare eksi p küp olacak. Şuradaki terimde p çarpı 1 eşittir p. p çarpı eksi 2p eşittir eksi 2p kare. p çarpı p kare de eşittir p küp. Şimdi bunları sadeleştirebiliriz. p küp p küple sadeleşir. Sonra p kare eksi 2p kare var, burada da p var. p kare eksi 2p kare eşittir eksi p kare. p'yi dışarı almak isterseniz, p bölü p eşittir 1, p kare bölü p eşittir p. Yani varyans eşittir p çarpı 1 eksi p. Bu çok güzel bir formül değil mi? Varyans eşittir p çarpı 1 eksi p. Şimdi standart sapmayı bulmak istiyorum. Standart sapma, varyansın kareköküdür. Yani standart sapma eşittir karekök p çarpı 1 eksi p. Bu formülleri örneğimize de uygulayabiliriz. Ortalamamız p, başarı olasılığı. Örnekte de böyle olduğunu gördük. Ortalama 0,6 idi. Varyansın da başarı olasılığının başarısızlık olasılığıyla çarpımı olduğunu biliyoruz. Varyans böyle. Bu örnekteki başarı olasılığı 0,6 idi. Başarısızlık olasılığı da 0,4. İkisini çarpınca 0,24 elde edersiniz ve örnekte de bu değeri bulmuştuk. Standart sapma için ise karekök alırsınız. Burada da bu işlemi yapmıştık. Standart sapma 0,49. Evet, umarım bu videoyu faydalı buldunuz. Çıkarımsal istatistiğin ilerleyen bölümlerinde daha bu konuda bir dolu video yapacağız. Hoşçakalın.